Erkek kadına dedi ki, seni seviyorum ama nasıl? Avuçlarımda camdan bir şey gibi kalbimi sıkıp parmaklarımı kanatarak, kıyasıya, çıldırasya. Erkek kadına dedi ki, seni seviyorum ama nasıl? Kilometrelerle derin, kilometrelerle dümdüz yüzde yüz, yüzde bin beş yüz, yüzde mutsuz kere yüz. Kadın erkeğe dedi ki, baktım dudağımla, yüreğimle, kafamla, severek, korkarak, eğilerek dudağına, Yüreğine, kafana, şimdi ne söylüyorsam, karanlıkta bir fısıltı gibi, sen öğrettin bana. Ve ben artık biliyorum, toprağın yüzü güneşli bir ana gibi, en son en güzel çocuğunu emzirdiğini, Fakat neyleyim, saçlarım dolanmış ölmekte olan parmaklarına Başımı kurtarmam kabil değil Sen yürümelisin, yeni doğan çocuğun gözlerine bakarak Sen yürümelisin beni bırakarak Kadın sustu, sarıldılar bir kitap düştü yere, Kapanlı bir pencere, Ayrıldılar,